Ben şu, ben şu arabayı alıp sizi bekliyorum. Opa, araba. Tamam abi. Size özel araba... yapalım. Abi siz de etrafı tolan edeceğiz ya. <gülüyor> yam, yam gibi abi. Evet, i̇şte. Get, biri var. Getir Lut, abi <gülüyor> arabayı vur gitti. abi onu bot vur abi böyle gitti o? abi şurada vur Dur abi gördüm. onu gördüm vur abi güzel abi. kaçıyor ya Kaç, kaçıyor abi gel. Arabayına gidelim hadi. de. Tamam. Abi sıkıyor vur abi şunda. Yere attı gel abi kimin içinde? El abi. Çok iyi. Aynen öldü abi çok iyi bu çıktı da bu Klavye kontrolü de Çıkmazsa daha iyi olacaksa da bot, bot öldürecek ya Olsun abi olsun en azından Orada iki yazıyor <gülüyor> Önemli olan o Targı bezi bas abi sen geçi bot da girmiş olabilir Abi ileride bir soru alın ama Abi benim yanıma gel abi Neredesin abi? Şunu al abi Gel abi arkandan Kurtlanmamışlar abi buraya Kurtlanmamışlar <gülüyor> mı? Yok yok Yükse bunu gerekmiyor azam, Azamı ıktayalım Otisim tamam. var burada abi üstlenme orası var Abi ee, Şunu al abi Aldım Bas abi üstüne onu Bunu basayım biraz. Sar Sarı Aynen abi bas sen onu üstüne Basdım içine Tamam Aynen. abi buraları lootlayalım abi aynen. birazcık gezelim ondan evet. sonra buralar gideriz. lootlanmamış aynen abi yarım yamalak lootlamışlar ya biri, bir, tam lootlamamışlar biri tıktı mı bana mı ölecek yok, yok abi kimşek yok abi yağmur yağmur herhalde ama ama iyi ses kastiyorum ha onu fark ettim abi bu arada evet. valla sesin sesi falan iyi fark ediyorsun o yinda şurda içinde bir araba var kahramanlı bir araba onu çıkar mı aynen abi alırız abi onu ya Dur ben onu bakalım abi daha ben alırım abi şimdi onu ben oradayım ben şimdi çıkaracağım Tamam. Abi bizimkilere git, bizimkilerin yanına git abi. bizim tamam. Tamam abi. Bu ne Tamam, ben geliyorum. Gelen var mı? geleceğiz abi bir saniye loot loot loot pay paylaşımı yaptık aramızda Nereye gidelim abi? Vallahi, gidelim Vallahi... abi alana doğru, alan, alan, alan, doğru gidelim, gidelim abi ya. ya. Ses gidiyorsun şu an. Alanın bu tarafa doğru. Alanın aynı herhalde bu tarafa. Oh be. Abi be duraayım yok ben geçip gideyim On buralarda Bas abi. Hadi gidelim abi. Basın canın olsun. Tamam. Bas abi sargı bezini canın olsun. Bu bu yukarıda da şey var abi. Kask. Kastı ikinci seviye kask var abi. Bunu al. Yanını basınca yukarı gel abi kas al. Geliyo. Şu şurası A bak A abi. A Ma Aldın mı abi kaskı? Drop'u yakına attı bak. Drop. Tamam. Emo istersen Buraya... sen arabayla çek gel çekerim dersen. Bizim abi gitmeye oraya ölmesin ya. Araba gitti. Drop araba gitti. Abi kesime gidiyorum. He tamam Kikiye lan Yumur Ha al Biz al al. al sargı Çok bezde tamam. vereyim mi? Yok vayda Bana da buz lazım ya Araba geldi Emo Araba Jeep geldi buraya, buraya. geldi Emo Jeep Abi sen evden çıkma Yok, yok, yok, yok. Jeep mi gördü? Tek geçeyim lan o. Tamam patlattım. Ya pat ben bayağı taradım. Arabayı ben patlattım. Arabayı patlattım. Aynen ben bayağı taradım. Kili sana yazı ya. Bu ya. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> abi sen niye yere ya? Zor. Abi gel buraya. Ben sana şey atıyorum. Şunu da al abi şunları. Gel abi. Şu mavileri al abi yerdeki. baş şurada abi. Tamam. Abi, ha, onlar da hepsini. Dört vardı yani. Araba geldi. Aya, Araba mı geldi? Araba geldi. Araba geldi. Ufaça. Kırmızı nerede? Burada. Nerede? Ha, kırmızı evde mi? Aha. Abi, içeri gir. Bekle abi, ölme. Gel abi içeriye. Sen ölmediyse. <gülüyor> Aynen içeriye gir bekle abi içeride. Kaçır kattı lan adam. Manya bak. Ne abi kaçır kattı. Emin için dikkat edin. He. Aynen abi hmm. geldi Memo. Gördün mü? Bir saniye Memo bomba attı. Bomba. Ya şimdi? Vamot, vamot abi. Elmo. Ela, Elmo. Helal Ben adamı göremedim. görsem Adam da MK ile geziyor ya? Baştan eşek bulursa, bir de MK. MK ya Elmo yasal. MK Elmo yasal. Hayır moda M200 varmış. Sen al istersen Fırat ya da ben alayım. M200 ben al varmış ya. moda. Kötü var mı? Sizi görmedim ben. Bir kişi var mı? Ne dedin? Abi üst kattayız. Tamam. Ha burada geldim. Üst kattayız abi, abi. Ha. Aynen öyle. Abi, ah bu şey, bir şey önümüze düştü. Marked an airdrop. Ha? Ben daha bir kişi aldım abi. Vallahi benim de bir kilim var abi. Sırat çok iyi aldı. Ne var Fratonda? AVM varmış Hı. ben aldım. Hiç var mı? Sniper uzücü? Ee, yok. 6x falan var mı size? Hadi. Paste. var. Araba Hadi. geliyor, drop araba geliyor. Araba geliyor. Nerede? Gördüm, dropa doğru geldi. 5 tane vurdum 5 tane vurdum çok azalır aynen abi evde adam var ev arkada ağacın orada yatıyor yapma abi çek onu emo Can. abi sen hiç gösterme ve evleri fazla gösterme Yem <gülüyor> o adamlar evde gördüm bir tanesi gördüm dur kameradamayın. Aynen. O, be. o beni görme. Tabii <gülüyor> <gülüyor> yerini belletmesen iyi olurdu ya. Emo. <gülüyor> Gideceğim ya. <gülüyor> Evin içinde. Aynen abi. Vay çay dedik. Bu ne bitmez bombası var bunların ya. Ya bunlarda ne kabam bu ya. Aynen abi ya. Vay ay hadi. Bu o düşmedi Düşmedi abi ya Bir canla kaçtı Tamam gel Göstermiyor ki Hatta biri <gülüyor> Önümüzde avralım Aynen de öbürünü arıyorum Bir, Öbürlerinin sesi yok alandayız inandın yani ona abi 3'e üç, ikiler ya. ya yani ne bileyim direkt devam devamı sakin öne düşersen biri dışarıdaydı düşersen, sanki ya. ya biri dışarıdaydı herhalde alanda mıyız kapanıyo alanda valla şimdi komple lapanıyor. 5 saniye sonra aynen komple kapanacak eee ne yapacağız bak adamlar çıkartacağım şimdi evden anan çok pit vuruyorum helal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu... yürüyün evinize İşte bu helal lan sana helal